Selamlar arkadaşlar, muhteşem bir sanal gerçeklik oyununa daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cankan kardeşimle beraber <gülüyor> <Selamlar>. <gülüyor> Arkadaşlar, CSGO'dan çok sevdiğimiz bir haritayı oynayacağız, pool Day haritası. Yalnız Gang game abi. olarak oynayacağız. Abi ya. Lisede, lisede az mı oynadık? Harbiden evet, abi, de, abi, bir, bir, bir altı <gülüyor> daha abi böyle, değil mi? <gülüyor> abi haritayı böyle... Salah gerçeklikte o o bak. oynamak rüya gibi değil mi abi? Eee içi içinde gezmek çok fena bir ya. Ay sorma ya. Bakalım hangimiz kazanacak abi? Bakalım mı? Bir, bir, birinci olmak için oynayacağım ama abi. Pool, pool Day'de gang game zor oluyor ya. Hani adamlar abi birbiri ardına geliyor ve sana hani e, <gülüyor> nefes saldırmıyorlar. Aldırmıyorlar. önemli <Aldırmıyorlar. gülüyor> hem bir şey olarak. Biraz dar. Valla bakalım iyi oynayan adamlar tek gelirse kazanmaya çalışalım. O zaman hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar. Yakın! <Gülüyor> <Gülüyor> <içinde> Sını... Sini... Oha! <Gülüyor> lar. Tekle <gülüyor> sıkmayın ya. Of of canım kan of. Ne i̇şte böyle? Arkadaş arkadaş da şimdi CK ha ya abi dur <gülüyor> <gülüyor> Ulan nasıl taradı adam tekelle elde beni Ehehehe Ehehehe Ehehehe Ehehehe Oha adam bayağı kötü gidiyor şu anda. alışamadım. On bu tekstürlerin. Ya arkadaşım. Kardeş beni elde defalarca aldım. <gülüyor> Ya, barbim bitti. Abi sıkma, sıko taro. <gülüyor> birader sıkmayın. Abi o kadar seri bir şekilde Abi evet. arkalamayın ya arkalı arkadan vurmayın. Bu iyi çok küçük. Aa silahta takıldım. Ya adamlar oyunu bitirmiş. Abi bıçağa gelecekler. Öl öl öl ölün i̇ki abi ölün Bir kere iki kere de eagle ile vuruyor Abi ya öldürmüyor bu silahı öldürmüyor Ya hadi be hadi be Ya alan aldı abi ya. Mağlumdan nefret ediyorum. Ölene kadar bir o. Yes. Ben senden öndeydim ya. <gülüyor> ben ben ben. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi But bir daha bunu Köş, <gülüyor> bir daha yapalım abi. Çok güzel birde. I Öldürdüm onu. Jordan'ı Joker! Bismiş, kuzun atlamış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olandı Tamam böyle böyle vurmaya çalışmak savaşçaydı. Boşuna skor kaybettim. Abi ya of. Ya <gülüyor> onun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Lan bir, bir, bir rahat verin. Ben İçinden vurdun seni. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh, <I feel> Aa <gülüyor> Yaof nefret ettiğim silah gene geldi abi. Nefret ediyorum bu silahtan. yeter yeter abi bu silah geçemiyorum. Ben oh be. Ben. Oh be. Ben Öl öl öl öl Suyun içinden çıkmıyor saçmalık Ah, adamı şimdi gördüm. Moduna Tabancalara geçtim hadi. Aa, hadi. Ya en azından bir tane ikincimiz var. İyi. Hey, fucking car. Bir kere beni getir. Bir kere bu sefer beni getir. Special. Bu kere. O zaman kalın mı Jankan? Evet arkadaşlar. İstediğim gibi birinci olamasa da oyunda de yaklaştı. Biraz daha yaklaştım abi o lanet silah var ya böyle şey ee, Hani göstereyim burada da şu şu silah abi ee, Neydi tüfeklerde hani böyle tek atıyorsun değiştirip tek atıyorsun değiştiriyorsun He, ya dürbünsüz şey, sniper Abi beni gibi. aynen abi beni, beni o kadar sinir ediyor ki böyle Bombayla her yeri patlatasım geliyor bir yandan da pimi çektim Atladı neyse. Çok zor kullanması ya. Harbiden öyle. Harbiden öyle. Aa ee, oraya yani, geldim bir Takılıyorum. Takılıyorum abi geçemiyorum. Olmuyor yani. Olmuyor. İlerlemiyor oyun Orada Aa, duruyor abi. benim daha Galgeng. Arkadaşlar <gülüyor> valla hiç PUBG'dekine benzemiyor gerçek kardol <gülüyor> Hiç benzemiyor arkadaşlar. Hiç. Yani şuradan dişan alıyorum. Adamın kafasına gitmiyor abi. Ne bileyim. Adam sağ sol yapınca yani o mermi değiştirdiğin an seni mahvediyor ya. Sitten mahvediyor. Neyse, aynen. İzlediğiniz evet. için teşekkürler. Eğlenceli böyle iki el oyun attık. Umarım hoşunuza gitmiştir. <gülüyor> can biz bayağı eğlendik. Vallahi çok eğlenceli. Aynen öyle. Umarım arkadaşlar yakınlarınızda bir yer kafe varsa Pavlov yani CS GO bir yerde deneme fırsatı bulursunuz. <gülüyor> Umarım. İnşallah hayıtlarda iyi biri. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Geldinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.